Siz, sevgili teknoloji meraklısı takipçilerime bir hediyem var. Yapay zeka ile ilgili bir hediye. Daha önce şu videomda... Prompt engineering yani istem mühendisliği nasıl önemli meslek haline gelecek? Bu beceriyi geliştirmek neden çok önemli bahsetmiştim. ChatGPT gibi Dol iyi gibi yapay zeka platformlarına doğru emirleri vermek için belli teknikler gerekiyor. Bu tekniklerin bir kısmını sevgili Bilge Zalı ile beraber toparladık ve sizler için bir e-rehber yarattık. Bu e-rehber tamamen bedava, linki aşağıda. O e-rehberi incelediğiniz zaman hem neden prompt engineering çok önemli öğreneceksiniz, hem prompt engineering nasıl işliyor göreceksiniz ve daha da önemlisi çok güzel prompt formatları göreceksiniz. Bunları kullandığınız zaman Chat GPT'den, Dol'dan bütün üretken yapay zekadan alacağınız verim çok çok artıyor olacak. Acaba okuması kolay, iyi tasarlanmış kısacık e-rehber sayesinde prompt engineering'den nasıl para kazanabileceğinizi göreceksiniz. Para kazanmak için neler yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz ve çok sayıda yeni kaynaklara karşılaşacaksınız çünkü bu çok geniş bir alan ve pek çok öğrenme kaynağı var. Sadece bu e-rehberle yetinmemek lazım. Peki bu e-rehberi nasıl elde edeceksiniz? Dedim ya çok basit. Aşağıdaki linke tıklayın, bedavaya bu e-rehbere ulaşın. Umarım faydalanırsınız, umarım keyif alırsınız. Bir de unutmayın şu prompt engineering ile ilgili videomu da bir seyredin. Orada bu işin ne kadar kritik olduğunu çok güzel anlatmıştım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, görüşmek üzere.